İslam dünyasındaki ayrışmanın başladığı noktaya gidiyoruz. İnsan olunun konuşurken kullandığı kelime aslında düşünce biçiminin temel kaynağı. Şimdi kavramları bir konuşmamız lazım. Bu hafta sizlerle beraber inşallah tasavvuf terimleri ve kavramları üzerinde konuşacağız.